Her zaman bir problemin birden fazla çözüm yolunu görmek iyidir. Özellikle oran orantı problemleri için bu böyledir. Çünkü bu problemlerin birden fazla çözüm yolu vardır ve birçok kişi birçok farklı yoldan çözüme ulaşabilir. Az önce, biraz önce başlangıçta elmaların portakalları oranı 5 bölü 8 olan sonrasında 15 elmanın eksildiği bir video yaptım. 15 elmayı çıkardığımızda yeni oran 1 bölü 4 olmuştu. Cevaplamamız gereken soru ise, 15 elmayı çıkardıktan sonra geriye kalan toplam meyve sayısını bulmaktı. Ve bunun cevabını da bulduk. 50 tane toplam meyvemiz varmış. Şimdi bu soruyu başka bir yoldan yapıp yapamayacağımıza bir bakalım. Geçen sefer soru üzerine çok konuşmuştum, şimdi daha çok işlem kullanarak yapalım. e başlangıçtaki elma sayımıza eşit olsun. p de başlangıçtaki portakal sayısı olsun. Bu harfler bütün soru boyunca değişmeyecek. Yani e kadar elma, p kadar portakallı sorumuza başlıyoruz. e'nin p'ye oranı kaçtır? Aslında yeni çözüm bu sayfaya sığdırmak yerine soruyu kopyalayayım, daha boş bir yere kopyalayayım ve orada çözelim, evet. Hadi soruyu kopyalayalım, evet, çünkü buradaki küçücük alandan daha fazla yere ihtiyacımız olacak. Evet, kopyalayıp yapıştırdık, tamamdır. e başlangıçtaki elma sayım, p de portakal sayım. Daha önce kullanmadığım bir renk yapayım. Evet, beyaz, beyazı daha önce kullanmıştım. Evet, elmaların portakallara oranı 5'e 8 diyebiliriz. Başlangıçtaki elma sayımın portakal sayısına bölümü, yani elmaların portakallara olan oranı 5 bölü 8. Sonrasında 15 elmayı çıkarıyormuşuz. Eğer 15 elmayı çıkarırsak kaç tane elmamız kalıyor? e eksi 15 elmamız kalır değil mi? Sonra diyorlar ki, elmaların portakallara oranı 1 bölü 4 oluyor. e eksi 15. Yani başlangıçtaki elma sayımız eksi 15'in portakallara oranı 1 bölü 4 oluyor. Bakalım bu iki denklemi çözebiliyor muyuz? Elimde 2 denklem ve 2 bilinmeyen var. Bakalım bunlarla ne yapacağız? Öncelikle iki denklemimi de yazayım. Tekrar yazmaktan bir zarar gelmez. Elmaların portakallara en baştaki oranı 5 bölü 8'miş. Sonra 15 elma çıkarılıyormuş ve yeni oran 1 bölü 4 oluyormuş. Evet, bu problemimizin cebirsel gösterimi. Hadi bunu çözüp çözemeyeceğimize bakalım. Denklemin iki tarafı için çapraz çarpımı yaparsak 8'e eşittir 5p elde ederiz. Evet 5p'ye eşit. Eğer denklemin iki tarafından da 5p çıkarırsak, 8'e eksi 5p eşittir 0 elde ederiz, değil mi? Bu sadece iki bilinmeye yani doğrusal bir denklem oldu şimdi. Şimdi sağ tarafa gelirsek, burada ne çıkar? Eğer çapraz çarpım yaparsak, 4e eksi 60, evet sadece 4 ile 1 eksi -15 15'i çarptım. Bu eşittir 1 çarpı p, ya da sadece 1 p yazabiliriz, değil mi? Dikkat edin, 10 değil, bu 1 p, ya da 1 portakal. Eğer bunu düzenlersek ve iki taraftan da 1 p çıkarırsak, 4e eksi 1 p, eksi 60 eşittir 0 olur. Ya da iki tarafa da 60 eklersek, 4e eksi 1p eşittir 60 elde ederiz. Burada iki tane doğrusal denklem elde ettik. Bu ilki, bu da ikincisi ve iki bilinmeyen var. e ve p bilinmeyenleri. Peki bunu nasıl çözeceğiz? Şimdi yapacağımız şey, bu denklemlerden birini uygun bir katsayı ile çarpacağız. Daha sonra, denklemleri birbirleriyle toplayacağız ya da çıkaracağız ve bilinmeyenlerin birinden kurtulacağız. Bu denklemi eksi 2 ile çarpalım ve Eksi 8'e artı 2p eşittir eksi 120 olsun. Sadece bu denklemi eksi 2 ile çarptım. Eğer bunu yapıp bu iki denklemi toplarsam ne elde ederim? Hadi toplayıp görelim. Bu 0 e olur. Eksi 5 artı 2 eşittir eksi 3p. Bu da eşittir eksi 120. Ya da kısaca p eşittir, iki tarafı da eksi 3'e bölün. Elde edeceğiniz şey p eşittir 40 olacaktır. Peki şimdi bir bakalım. Portakallar 40'a eşitmiş. Öncesi ve sonrası için aynı p sayısı hiç değişmedi. p eşittir 40. Peki elmalarımız kaç eşit olur? İki de sonuca ulaşabiliriz. Belki bundan gidebiliriz. Elmalarımızın 8 katı eşittir portakallarımızın 5 katı. Ya da 5 çarpı 40. 8 çarpı elma sayısı eşittir 200 ya da elma sayısı eşittir 200 bölü 8. Yani 100 bölü 4'ten 25'e eşittir. E ve P'nin ne olduğunu hatırlayalım. P, bütün soru boyunca değişmeyen portakal sayımız. E ise başlangıçtaki elma sayımız. Yani başlangıçta 40 artı 25'ten 65 meyvemiz varmış. 15 tanesini çıkarmışız ve 50 tane kalmış. Önceki çözüm yoluyla bulduğumuz cevabın aynısı. İki farklı yolla yapılabildiğini görmek güzel değil mi? Eğer bitişteki elma sayısını öğrenmek istiyorsanız, başlangıçta 25 tane vardı. 15 tanesini çıkarırsanız 10 tane kalır. Yani 25 elma ve 40 portakalla başladınız ve 65 meyvemiz vardı toplam olarak. Sonra 10 elma ve 40 portakaldan 50 meyveye düştü sayımız. Umarım bu sorunun da farklı bir şekilde çözülebildiğini görmek işinize yaramıştır. Hoşçakalın.